Bu arada ne diyeceğim unuttum. <gülüyor> He. Ben tuşa bastım anda adam beni öldürmüş oluyor. Bu arada aha adam da beni vurdu. <gülüyor> yani e, burada ufak bir gecikme söz konusu olabilir. E, çünkü birkaç el attım. Orada da yine adam mesela ben adamı ateş ettiğim anda adam bana dönmeden öldüğüm oldu mesela. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hatta dün GeForce Now'ın Türkiye betası başladı. Hatta biz de bunu bir videoda sizlere sıcağı sıcağına aktarmıştık. Dilerseniz o videoyu şimdi yukarıdan çıkartacağım. Karttan da göz atabilirsiniz. Bu ise arkadaşlar GeForce Now'ın ne kadar mobil veri tükettiğini sizlerle beraber test edeceğiz. Şu anda ben önümde bulunmuş olan bu tableti Özgür Çetin'in mobil verisine bağladım. Yani Wi-Fi yerine mobil veriye bağlanmış durumda. Şimdi sizlerle birlikte 10 dakikalık bir Counter-Strike deneyimi yaşayacağız. Bu deneyim sonrasında tabletin daha doğrusu GeForce Now ne kadar veri çektiğini de beraber görmüş olacağız. Genel itibariyle bir saatte 6 GB ile 10 GB arası bir veri çekeceği söyleniyor. Eğer bu doğruysa atıyorum 10 GB'lık ya da 6 GB'lık bir veri çekiyorsa 10 dakikada da 1 GB'lık veri tüketmesi lazım düz mantıkla birlikte. Tabi bu arada ben oyuna başladım. Saat şu anda 42 geçiyor. Ee, 8 dakika daha oynayacağım. Tabi şu da önemli arkadaşlar. Oynayacağınız oyunun nasıl bir grafik kalitesine sahip olduğu da çok önemli. Atıyorum biz şimdi burada Counter Strike açtık ama sonuçta bu oyunda RTX vesaire yok. Eğer GeForce Nova'da Premium hesap açarsanız onda RTX vesaire de olacaktır. E, premium hesapta RTX'in desteklendiği oyunlarda doğal olarak veri tüketimi nedir? Çok daha fazla olabilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani atıyorum biz şimdi burada Counter Strike oynarız. 10 dakikada belki 1 GB, belki 1 GB'ın da aşağısında veri götürebilir. Fakat siz buna güvenerek de kalkıp işte atıyorum Cyberpunk 2077 X açık oynarsanız mobil veride sadece 10 dakika içerisinde belki de 2 GB hatta daha fazla mobil veride götürebilir. Bu riski de göz almanız gerekiyor. Malum ülkemizde hala mobil veri fiyatları çok böyle e, istenilen seviyelere gelmiş değil. Dolayısıyla orada biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bunu da göz ardı etmemenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Şimdi oyunu Oynamaya devam ediyorum. Bu arada önümdeki cihazda arkadaşlar HomeTech'in bir tableti. Bu tablette Mediatek tarafından geliştirilmiş olan orta seviye bir Yonga seti bulunuyor. 4 GB'lık RAM var içerisinde ve 64 GB'lık da dahili depolama alanı var. Bu tablet arkadaşlar klavyesiyle vesaire 1750 lira gibi bir fiyata satılıyor. Yani biz şu anda 1750 liralık Tabletle ki bu klavye vesaire de dahil fiyata. Bir 750 liralık tablette Counter Strike Global Offensive'i rahat bir şekilde donma kasma yapmadan oynayabiliyoruz. Hatta önümüzdeki süreçte bu tablette çok daha farklı oyunlarda oynamak ne olacak? Mümkün olacak arkadaşlar. Şu anda GeForce Now kütüphanenizde olan ve uyumlu oyunlarla eşleşiyor. Dolayısıyla bu eğer kütüphanenizde, Steam kütüphanenizde ya da Epic Games kütüphanenizde oyun yoksa GeForce Nova almanızın da böyle çok bir esprisi olmayacaktır. Çünkü sistemin içerisinde kendi oyunları yok arkadaşlar. Dolayısıyla yine ne yapıyorsunuz? Sahip olduğunuz oyunları oynuyorsunuz. Tabi şunu da unutmamak lazım. Epic Games Store zaten sürekli ücretsiz oyunlar dağıtıp duruyor. Dolayısıyla bu ücretsiz oyunlardan birisini illaki temin etmişsinizdir diye düşünüyorum ben. O yüzden alıp onlardan birini oynayabilirsiniz. Ya da free to play oyunlar var biliyorsunuz işte nedir Counter Strike'ın biliyorsunuz light versiyonu var. PUBG vesaire var. Yani bunları alıp ne yapabilirsiniz arkadaşlar oynayabilirsiniz. Donma kasma yapmıyor çok fazla arkadaşlar. Tabi bu internet kalitenizle vesaire de alakalı. İnternet kalitesi derken şu da insanların merak ettiği bir soru. Oyunlarda pink yani gecikme yapıyor mu? Lock yok fazla mesela yani ışınlanmıyoruz gördüğünüz gibi. Çok fazla lag olmadan oynayabiliyorsunuz oyunu. Ping'imize de bakalım. Ping'imiz şu anda arkadaşlar 46 ping ki bu normal bir seviye diyebiliriz. 46, 40, yani 100'e kadar normal kabul edilebilir. Dolayısıyla çok fazla gecikme olmadığını söylemek mümkün. Tabii şunu da sorabilirsiniz. Bunu aynı şekilde arkadaşlar telefonunuzda da oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben mesela şu anda tabletten açtım. Ama aynı şekilde ne yapabiliyorsunuz? Telefonunuza... Tabletinize klavye ya da mouse bağlayarak oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bakın şurada ekranda tuşlar da var. Ben gamepad'i de açtım mesela. Dilerseniz bu ekrandaki tuşlar arıcılığı da eğer oyuna destek veriyorsa ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Oynayabiliyorsunuz. Yalnız Counter Strike gibi bazı oyunlarda gamepad desteği yok. Gamepad desteği olmadığı için de bu oyunlarda gamepad görüyorsunuz. işe yaramıyor bakın Counter Strike'da. Gamepad'in hiçbir numarası yok. Bunu size söylemiş olalım. O yüzden Gamepad desteği bulunan oyunlarda Gamepad'i kullanabiliyorsunuz sadece. Bunda yeri gelmişken sizlere belirtmiş oldum. Lan bir tane kir bile alamadık. He. Gideyim bir tane kiralayayım alayım ya. Ayıp olacak. şunu belirteceğim arkadaşlar size. Bu ping muhtemelen bizim server'ın ping'i. Yani Türkiye'de bulunan server'ın ping'i. Çünkü adamlar bizi daha görür görmez vuruyor muhtemelen. Server'dan bize gelene kadar görüntü biraz daha vakit geçiyor. Aha adamı vurdum. <gülüyor> bu arada aha adam da beni vurdu. <gülüyor> yani e, burada ufak bir gecikme söz konusu olabilir. E, çünkü birkaç el attım. Orada da yine adam mesela ben adamı ateş ettiğim anda Adam bana dönmeden öldüğüm oldu mesela. Çünkü adam muhtemelen beni daha önce gördü. Gecikmeli olarak ben onu gördüğüm için beni vurdu. Ping'e baktığımız zaman 53 an gösteriyor. 53 ama bu muhtemelen dediğim gibi arkadaşlar bizim bağlı olduğumuz serverin ping'i. E bu server'dan da bize gelene kadar da muhtemelen bir gecikme yaşanıyor. Bu gecikme de dolayısıyla bizim birazcık ölmemize neden oluyor. Ama genel itibariyle tepkimeler vesaire çok iyi. Yani tuşa bastığınız zaman anlık olarak tepkime alabiliyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere Stadia diye bir şey vardı Google'ın. Onda mesela adam Space'e basıyordu zıplama tuşuna. 1-2 saniye gecikmeli olarak ekrandaki karakterin zıpladığını görüyoruz. Bunda ise öyle bir durum söz konusu değil. Gayet Bakın bastığım anda direkt olarak hemen rahat bir şekilde geçiyor. Bu arada kaç dakika kalmış diye bakıyorum. Bir dakika daha var. Bir dakika sonra 10 dakikalık süremiz dolacak ve ne kadarlık internet harcadığımıza beraber göz atacağız. Bu eli de atalım zaten 10 dakika dolacaktır o zaman. Bakın yani direkt Q'ya bastığım anda gayet tepkime hızı üst düzeyde güzel bir şekilde veriyor yani tepkimeyi. Herhangi bir lak ya da pink gecikme söz konusu olmuyor. Yalnız şeyde bakın şimdi mesela Arada bir donmalar da oluyor. Ama bunlar çok dert değil bence ki diğer oyunlarda muhtemelen onlar da olmayacaktır. Evet arkadaşlar şu anda 10 dakikalık oyun deneyimimizi sonlandırıyoruz. 10 dakika boyunca oynadık yaklaşık. Ee, Tam mobil veride biraz gecikmeler vesaire oluyor ve görüntü kalitesi de biraz daha kötüleşmiş oluyor. Bunu da size dipnot olarak paylaşalım. Ayrıyeten zaman zaman böyle atlamalar laklarda gerçekleşiyor mobil veriyle oynarken. Fakat kablosuz ağda böyle bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Tabii bu telefonun iyi çekip iyi çekmemesiyle alakalı bir durumda olabilir. 10 dakikalık oyun deneyimimiz boyunca gördüğünüz gibi 168 megabaytlık bir veri harcadı oyun. E, bu muhtemelen tabi e, ortalama olarak belki 200 megabayt olabilir. Telefonunuzun çekim hızına bağlı olarak çekim kalitesine bağlı olarak biz bunu 200 megabayt olarak kabul edebiliriz. Dediğimiz gibi 10 dakikalık bir sürede Counter Strike Global Offensive'de 200 megabaytlık bir veri harcıyor. Bu da demek oluyor ki 1 saatlik süreç sonunda 1-1.2 GB'lık veri harcanmış olacak arkadaşlar. Tabi incelemenin başında da bahsettim sizlere. Eğer kaliteli bir oyun oynarsanız atıyorum Cyberpunk olabilir ya da işte Death Stranding olabilir. Böyle RTX destekli oyunlardan oynarsanız muhtemelen görüntü kalitesinin artmasıyla birlikte harcadığınız data da artacaktır. O yüzden şimdilik Geforce Now hani böyle mobil veriyle kullanıma çok da elverişli bir sistem değil. Ama önümüzdeki süreçte operatörlerin Geforce Now ile ilgili planları olabilir. Atıyorum derler ki işte 1 saatlik Geforce Now ya da işte aylık 10 saatlik, haftalık 5 saatlik gibi paketler sunabilirler ve bu paketleri kota ile ilişkilendirmezler ne olur? GeForce Now kullanımınız internet kotanızdan düşmez. Bu şekilde olursa dediğim gibi e, mobil veride kullanımda sıkıntı olmayacaktır ama farklı bir şekilde direkt olarak internet kodanızdan düştüğü zaman ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bir de deneyimlememiz bize şunu gösterdi. Online oyunlardaki gecikme süresi arkadaşlar bir aylı fazla olabiliyor. Burada siz Ping'e baktığınız zaman ki biz de sık sık baktık Ping'e 50-60 gibi gayet düşük rakamlar gösteriyor. Fakat bu muhtemelen Counter'ın yani Oyunun bilgisayarın bağlı olduğu serverla ilişkisi. Yani bizim direkt olarak aldığımız gecikme bu değil. Ana makinede Pink 50 olarak gözükebilir fakat bize yansıyan gecikme çok daha fazla arkadaşlar. Zira hani benim de birkaç kez başıma geldi. Öldüm öldükten sonra adamı görüyorum falan cesedimin başından böyle geçiyor. Dolayısıyla online oyunlar için çok da elverişli bir sistem değil gibi gözüküyor mobil veriyle ilk planda. Yani böyle multiplayer tarzı online oyunlarda biraz sıkıntı çıkabilir. Hani böyle rakip e, PvP PV dediğimiz yani player versus player dediğimiz oyunlarda biraz sıkıntı yaşanabilir ama atıyorum arkadaşlarınızla grup olarak girdiğiniz yapımlar var. İşte nedir? Death Stranding'de mesela etkileşimli bir dünya söz konusu ya da işte Ubisoft'un hazırladığı bazı oyunlar var. Bunlar da yine açık dünyada arkadaşlarınızla takılabiliyorsunuz ve yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Bu tarz oyunlarda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Genel itibariyle sistem şu anda güzel bir şekilde çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Mobil veri tarafında sıkıntılar oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Zira bunun testini yaptık. Gördüğünüz gibi 168 MB çıktı ama biz bunu 200'e yuvarladık. Ee, daha yüksek bir oyun oynadığınızda bu miktar katlanarak artacaktır. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi operatörlerin mutlaka GeForce Now ile ilgili çeşitli tarifeleri olacaktır. Ben buna inanıyorum ki zaten TÜXEL'in bu konuda bazı çalışmalarının olduğunu da biliyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte GeForce Now'ın tükettiği mobil veriyi beraber test etmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.